Bunun iyi bir fikir olup olmadığını nasıl anlarım? Artık şok geç sanırım. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin karşısına birazcık değişik bir video ile çıkıyorum. En azından kendi kanalım için. 2019 yazının başından beri TikTok kullanıcısıyım. TikTok'ta bayağı zaman geçiriyorum. Bence gereğinden fazla zaman geçiriyorum hatta bazen. Ve TikTok'un bir sürü alt kategorisinde içerik üretiyorum. Aynı zamanda içerik izliyorum. İzlediğim içerikler Harry Potter TikTok'undan, Maneskin TikTok'una, FiveSauce TikTok'una. Bir sürü şey içerisinde ol olan şeyler yani. TikTok gerçekten bir sürü şeyin bir karışımı. Her şeyi bu Alabilirsiniz, TikTok'ta emin olun. Ve yine içerisinde bulunduğum bir, bir TikTok alt kategorisi de BookTok. Yani kitap içerikleri üreten insanların buluştuğu yer. TikTok'un BookTok kısmında uzun süredir varım ve gerçekten böyle bir sürü kitap önerisi alıyorum. Hangi kitapları okumaman gerektiğini şey yapıyorum, karar veriyorum. Şu sıralar okuduğum çoğu kitabın önerisini zaten TikTok'tan alıyorum yani öyle diyeyim. Ve bugün de bunu bir içerik haline dönüştürmeye karar verdim YouTube'da. Geçtiğimiz iki hafta boyunca TikTok'tan aldığım üç tane kitap önerisini Okudum. Ve bugün sizlere onları paylaşacağım. Okuduğum kitaplar Anna ve Fransız Öpücüğü, Stephanie Perkins'den, Madeleine Miller'dan, Aquilus'un Şarkısı ve E.Lockard'dan Yalancılar. Bu üç kitabı okudum. Ee, birazcık vlog çektim. Kitapları okurken neler hissettim. Sizlere onları paylaşacağım ileriki dakikalarda. Ee, evet, şimdi videoya geçelim o zaman. Merhaba dostlarım. Dün akşam ben Anna ve Fransız Öpücüğü'ne başladım. Kaç sayfa gittim? Çok daha ilerlemedim ama ya bu kitabı çok çok seveceğim ya da dünyadaki en nefret ettiğim kitaplardan biri olacak gibi geliyor. Bakalım. Sonra da bakın. Merhaba. Ana ve Fransız öpücüğünde %50'ye falan gelmiş bulmaktayım. Yarısına kadar geldim yani. Ortalama gidiyor ve nedense şöyle bir şey düşündüm ki ben bu kitabı biraz daha öncesinde okusaydım yani biraz daha ortaokul son Lise başında okusaydım çok çok seveceğim bir geliyordu. Gel, şu an kötü gitmiyor. O da demeye çalışmıyorum da şey... Yani şu anlık fena gitmiyor. Dediğim gibi ortaokulda ve lisede okusaydım bu kitap benim en sevdiğim kitaplar arasına girerdi. Eminim. Ama şu anlık fena gitmiyor. Evet. <gülüyor> Merhaba dostlarım. Günaydın. Nasılsınız? Şey ben Anna ve Fransız öpücüğünü bitirdim. Kapağı bu aslında. Ben cildini çıkarmıştım. Ee, her neyse. Anna ve Fransız öpücüğünü bitirdim ve hani... Az önce dediğim gibi bir önceki kliplerde ben bu kitabı gerçekten lisenin başında veya ortaokulda okusaydım inanılmaz seveceğimden eminim. Çünkü karakterlerde kendimi gördüğümden eminim yani görebileceğimden, anada özellikle her neyse anada kendimi göreceğimden eminim yani. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki ben artık bu tür romantik kitaplar için birazcık yaşlandığımı düşünüyorum. <gülüyor> ortaokul kitlesine hitap ediyor bence. Ki bu kötü bir şey değil yani. Dediğim gibi ben ortaokulda okusaydım bunu çok seveceğimden eminim. Ama hani ortaokul kitlesine olan bir kitabı şu an o kadar beğenmedim. Genel olarak aslında kötü bir kitap değil ve hani beklentilerimi de karşıladı mı? Karşıladı yani en sonunda bu kadar kişi... geri işaretledim. Güzel mesajlar var, karakterlerin ders aldığı güzel şeyler var. Ancak dediğim gibi şu an bana uygun değil artık. Bunu anladım. Ki bu üzücü çünkü. Bu, bu tür kitapları ben çok seviyordum zamanında. O yüzden artık bunun için yaşlandığımı düşünmek birazcık üzücü oldu. Bu kitaba benim puanım 5 üzerinden 3 oldu. Dostlarım Bahsetmeyi unutmuşum ama Anna ve Fransız öpücüğü şunu anlatıyor. Amerikan bir kız olan Anna'nın babası onu e, hayatta deneyim kazanması için Fransa'da bir e, uluslararası öğrencilerin de bulunduğu bir okula yolluyor. Ve işte bir senesini anlatıyor ee, Anna. Kendi kendi bakış açısından anlatıyor evet. Ee, i̇şte orada bir tane e, İngiliz bir çocuk olan Etienne Sinclair tanışıyor ve onların arasındaki olayları anlatıyor çoğunlukla. Ee, dediğim gibi bir kitap böyleydi, konusu böyleydi. Anlatmayı unutmuşum özür Evet şimdi bir sonraki kitaba geçelim. Bir sonraki kitabımız... Bir sonraki kitabımız Akilus'un şarkısı. Bu kitabı hakkında çok çok büyük övgüler alındı, aldığım için. Goodreads'e zaten bütün arkadaşlarım 5 yıldız falan vermişler. O yüzden bir, çok heyecanlıyım bu kitap için. Umarım, umarım böyle bir şeye dönüşmez. Yani şey açısından hani beklentilerimi... Yani ne bu kitaptan ne bekliyordum bilmiyorum aslında. Bu kitaptan beklentiler beklediğimi aldığımı düşünüyorum. Ee, ama bunun için çok daha büyük beklentilerim var. O yüzden bakalım şimdi sırada su şarkısı var. Merhaba dostlarım. su şarkısını okuyordum. Okumaya devamlı ediyorum. Biraz çok fazla ilerleyemedim ama buradayım. Kapağında J.K. Rowling'den bir övgü var. Hani güzel demiş tamam da J.K. Rowling'den bir övgü ne kadar yararlı olabilir? Törf. dostlarım. Kilosun şarkısı. Hala bitiremedim. Hatta bayağı hala başındayım. Değişik birazcık yavaş okuyorum. Tam olarak nasıl olduğu bilmiyorum. Hani yavaş da okumak istemiyorum. Çünkü şu an gerçekten e, heyecanlı kısımlara geldim. Ama böyle başında o kadar ya yani bu tamamen benim problemim. Ama karakterlere relate. Yani karakterlere kendimi yakın hissedemeyince gerçekten çok zor okuyorum. 11-12 yaşındaki erkekler hakkında erkek çocuklar hakkında ne kadar yakınlık hissedebilirim? Bence yakınlık hissetmemeliyim zaten. Ee, şu an iyileşiyor. 96. sayfadayım şu an. Ve hani iyileşiyor. Bugün bitiremeyebilirim. Bu video o yüzden daha da geç gelecek. Onun da farkındayım. Şu anlık iyi gidiyor. İlk başta birazcık zorlandım. Ama şu anlık iyi gidiyor. Bakalım. Spotify'da kitabı okurken dinlemek için playlist arıyordum. Ve spoiler aldım. Çok mutsuzum şu an, çok tatsızım. Gerçekten çok sinir bozucu Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz ya? Sadece temalı müzik dinlemeye çalışıyorum. Yani temalı müzik dinlemeye çalışıyorum. Kitaba uygun ambiyans yaratmaya çalışıyorum. Spoiler vermeyin. Spoiler vermeyin. Akilüs'ün şarkısını bitirdim. Ah. O kadar büyük beklentilerim vardı ki bu kitapla alakalı. Sen yani videonun başında da demiştim. Bu kitabı okuyan herkesten inanılmaz büyük övgüler duyuyordum kitapla alakalı olarak. TikTok'ta, YouTube'da, okuyan arkadaşlarım arasından. Yani genel olarak bu kitap gerçekten çok çok çok güzel diyerek bana... Lanse edildi. Öyle satın aldım ve çok haklılar arkadaşlar. Gerçekten çok çok çok güzel bir kitap. Bu kitap Achilles'ün şarkısı. Yarı tanrı Achilles ve onun yaveri sayılan Patroplos'un hikayesini anlatıyor. Kitap bunu anlatıyor ve beraber büyümelerini anlatıyor yani iki arkadaşın. 10 yıl falan süre, 10 15 yıl boyunca onları takip ediyoruz gibi bir durum var. Ee, Madeline Miller, biliyorum bir tane daha kitabı var Ben Kirke diye. Onu okumadım ama bunun üstüne nasıl çıkar bilmem. Gerçekten kadın bunun üstüne nasıl çıkabilir hiçbir fikrim yok. Çünkü bu gerçekten bir masterpiece. Kliplerde daha öncesinde dediğim gibi biraz ilk başta çok zorlandım. Yavaş başlıyor en azından. Bir süre sonra seni o kadar içine çekiyor ki kitap. Hani hem karakterler açısından hem ikisi açısından hem de diğer karakterler. 5 üzerinden 5'lik bir kitap. Tam puan aldı benden. Tutamıyorum bile kitabı. Daha fazla öneremem yani. Evet. İkinci kitabımız da böyle bitirmiş olduk. Sırada ise neredeyse tüm tüm tüm TikTok'un önerdiği bir kitap var. Hani... BookTok'da yani kitap TikTok'unda olmayan insanların bile önerdiği bir kitap bu o da ilog e haritadan yalancılar şu an cildi yok çünkü çıkartmam okumaya başladım çünkü evet bunu okuyacağım kitabı açtığım zaman böyle bir harita var Gb'nin çok iyi gibi çekti çünkü haritaları çok sevdiğimden ötürü böyle haritalar çok hoşuma gidiyor kitaplarda heyecanlıyım çok sürükleyici diyorlar. Bakalım ne olacak. Beklentilerim de birazcık yüksek. Aquilus'un ikisi kadar değil ama... Hadi okumaya geçelim. Ne tarafa? Bu tarafa. Merhaba. Ee, yalancılarda 63. sayfaya kadar falan geldim. Daha çok ilerlemedim. Ee, değişik. Gerçekten çok değişik bir kitap. Hani güvenilmez anlatıcı var. Ana karakterimiz... E, Cadence diye mi okunuyor? -di ben Kady deyip geçiyorum. Ama sanırım Cadence... Ki tam bir zengin beyaz Amerikalı ismi ama neyse. Cadence güvenilmez anlatıcı ve kitaplarda çok seviyorum güvenilmez anlatıcı olmasını. O yüzden heyecanlıyım. Evet şimdilik bayağı iyi gidiyor. Ama daha 63. sayfasındayım o yüzden. Evet merhaba videonun introsundaki halimdeyim geri. Çünkü aynı günde çekiyorum bunu. Yalancıları bitirdim. Yalancıları bitirdim. Bir günde bitti. Yani uzun süredir okuduğum en hızlı kitaplardan biriydi. Zaten 240 sayfa ve çok büyük harflerle yazılmış. O yüzden 500'den dörtlük bir kitaptı. Konusu şu. İşte Katie daha doğrusu Cadence, Johnny, Mirren ve Get diye dört tane arkadaş var. Bunların üçü aileden kuzenler. Ee, bir tanesi de bir kuzenin öbür taraftan kuzeni. Yani sanırım öyle. Çok Aile çok büyüktü. Bazen ara, arada kafam karıştı ama bu dördü yalancılar olarak Anılıyorlar aileleri içerisinde. Ve böyle bir adalar, adaya sahipler. Videonun başında gösterdiğim ada onlara ait. Ve bir sürü dört tane işte şey var. Ev var. Yazlık olarak kullanıyorlar. Ve evet. Burada kalıyorlar yazları boyunca. Ve kitap Cadence'ın 15. yaş gününün olduğu yazla. 17. yaş günü olduğu yaz arasında gidip geliyor. Şöyle bir durum var. Bu çok bir şey değil. Cadence bir tane kaza geçiriyor ve 15. yazını 15. yaş günü olduğu yazın çoğunu hatırlamıyor. Bir şey olduğunu hatırlıyor ama bölük pörçük. Cadence'ın kafasına giriyorsunuz burada ve hani hafıza kaybı yaşadığı için de her şeyi doğal bir yolla hatırlamasını istiyor insanlar. O yüzden doğal bir yolla sen de onunla beraber ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorsun. Neler Doğru, neler yanlış, neler yalan, neler gerçek. Gerçekten güzel bir kitaptı. Kitabı TikTok'ta bana tanıtırken içerik üreticileri dünyadaki en büyük plot twist, sonuna inanamayacaksınız falan filan diyerek tanıttılar. Ki hani gerçekten sonuna inanalım, sonuna gerçekten çok şaşırtıcı bir olay olduğunu anladık. Birazcık hayal kırıklığına uğradım orada hani... Peki tamam dedim. Ama onun dışında gerçekten güzel bir kitaptı. Kesinlikle önerim Çok kolay okunuyor. Eğer uzun süredir kitap okumadıysanız ama tekrar kitap okumaya dönmek istiyorsanız, sınavlı dönemimdeyim o yüzden hani rahat bir kitap okuyayım gibi bir Şeyiniz varsa yalancıları kesinlikle öneririm. Bir gecede bitirdim. Yani gerçekten çok kolay oldu benim için bitirmek. Ve evet böylece videonun sonuna gelmiş Yulunaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben kanalımda böyle kitap odaklı videolar çok fazla çekmedim. Hiç hatta. Ama ne diyoruz, çekmek isterim eğer siz de böyle bir formatı beğendiyseniz. Sevdiğim ünlülerin önerdiği kitapları da okumak falan istiyorum. O yüzden hani onunla alakalı bir video çekmemi isterseniz hangi ünlüleri yapmamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Başka TikTok'tan devam etme istiyorsanız. TikTok'ta gördüğünüz kitap Kitapları yazabilirsiniz aşağıda. Gitmeden önce kitapları sıralamam gerekirse... Akilüs'ün şarkısı tabii ki de birinci. Yani gerçekten... Sonra yalancılar geliyor. Ve Anna ve Fransız öpücüğü son geliyor maalesef. Sıralamam bu şekilde. Evet... O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ee, bir hafta sonra falan görüşürüz çünkü. Haziran favorilerimi çekeceğim. Hadi bakalım. Bay bay. <gülüyor>